İlişkilerde, ailelerde akşam evet. yemekleri çok önemli. Evet. Öyleyim, hani bir arada işte atıyorum çarşambaları bir toplantı yapın, ilişki toplantıları yapın dediniz ama e, genellikle fast foodlar veya ellerinde tepsilerle kişiler kendi odasında, çocuk, kendi odasında, aileler e, eş gelince okumandı alıp e, dağılan, birbirini görmeyen. Evin içerisindeki kişiler var. E, bu masa ve akşam yemekleri kültürü e, birbiriyle ilişkisini, konuşmasını, iletişimini artırmak için bir neden olamaz mı? Yani e, ailenin çok önemli dinamiklerinden akşam yemekleri. Çünkü aile fotoğrafının çekildiği an diyorum ben. Yani aile fotoğrafı e, adeta e, böyle bir duruş, bir günün sonunda...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 O programa da uyulduğu zaman ilişkilerde daha rahat ilerleme oluyor.